Takım var. Aynen bir takım var, O da karşımıza atladı. Biz beraber oynadık. İki, iki, iki, i̇ki takım var, iki takım var. Yine iki takım var. Beraber oynadım. Oo burada da var. Üst de adam var. Üstünde diyorum, sağ, sağımdaki evde zaman Bir arkam değil. Niye 4x var ya bunda? Çıkar şu 4x'i ya. Bu evde, yukarıda Canım yok can basıyorum sağ Hangar tarafına sıktı bana Evet evet 5 şeyde atma var mı hiç? Var 10-20 tane aslan yeter 60 tane atıyor Q burada zaten Hangar Yanı solundakini, sağundakini düşüreyim mi? Bu nasıl sıra çıkacaktı? Düşürdü mü? So, so bir kişi daha geldi soldan. Var dibindeydi. biri e idi. Eksiz sağdı. öldü. Karşısı kaldık. Sağda sandık vardı. Yere mi yatıyordu? Yok yok. Gel sola doğru kayalım mı? Bekle. Bekle. 6x sabitle. karşı tarafı çık mevzu yapmadı. Kulübe de var. Karşı mi? Karşı mı Bayıldı biri. göremedim yok onun karşı evde ha o evde bayıldı da can basıyorum o 4 man'im varmış Sen görmedim bekle öldürdüsün iyi. Ve info alınmasını diyor durum ya. Yani. İyi. İyi yaptın. Bir kişi kaldısını direkt öldürdü. Öyle direkt evet, öldürdü evet. Adam karşıdan sık. Gördüm gördüm. Öldürdüm. adam var. Öldü öldü. Su değizydi. O yet köprünün karşısında adam geliyor köprüye doğru. Tamam tamam geldi. Sıkmıyorum. Sektim. Öldü tek miydi tek direkt öldü Bu tepe daha iyi ya Arkamız da gelebilir ya Görel Arkadan farkında oluruz ya <gülüyor> Drop'u solumuza attı senin gitmeye çalıştığın yer neresi bu lan? İşaretlediğim yer var ya Buraya gidecektim Orada ne yapıcın? Ya yeni drone bizi attı, attı bura duralım en iyisi Hadi drone Sağol be İyi seni, senin solunda İçerat içeri şey attılar hemen buraya içeri şey attılar Nerede? Oradaki adamı gördüm Ha ben de gördüm Öldü 6 tane mermi attı mı? da isabet. Adam hiç içini öldü. Havaya droba bakarken. Arkadaşlar orada. 2 tane fişek mi atladın derim? Ee? Başkaları da onlar oynadı. Aynen. Pay... Ben de... Sen düşürdün öldürsene. Öldürdüm ben öldürdüm. Onun sağımızda var ya iki tane şarj şey var ha. Paylan tarafa. Sağda hemen lan. Sağ tepe eski drobun orada. Öldü. Bir kişi Aa, daha solda, çıkıyor. Solda, solda, solda. Gidelim önden. Nasıl yemiyor o ya? Onu anlamadım. Ve arkamıza hiç bakmadık abis. Evet. Gidelim mi onlara? Bekle, en iyisi bekle biraz. Aa hemen burada onu. 200 metre var. Oo, payla çatışıyor. Fight'lıyorlar, fight'lıyorlar. Oraya bakalım henüz, hani, Gördüm bir tanesini. Sıkmıyorum. Ben de gördüm. gördüm. Ben sıkıyorum, Sıkıyorum ben. Öldü. Bak. Bir daha var. 4x taktım hem de orada adan bir tersi duvarın arkasında Gördüm bir tanesini. Sağa ya. Sağa doğru gitti. Basman isyidi. Ben nereye düşündün onu? Sağdaki alan dışındaydı. Ulan bu droba oynamıyorum. Oynamama, Değil oynamama, droba oynama. Smoke attılar. Smoke gördü. Oooo. Ağabeyi nasıl smoke attılar? Önüme gelecekler. Bayıldı. Öldü hepsi. Hepsi öldüse seti Onur neresi? Tepe. Sonunda bayıldı ya. Kaç tane hit yedi bende. Yakınımıza eğit. Burayı da. Adamı da olabilir. Direkt ölmedi. Çakalı oh, var. Tepe çıkıyor. Tepe sıkıyor tepe. Tepe bizi sıkıyor. En bir yüksekte. Gördüm gördüm. 7 benden 3'ü kaçtı. Soldan devam etsek daha belki. Yok. Harçlı bizde. Son bir kişi. O kayınla oraya kalmasın o. Geri nereye verecek. Onu veririz dört. Adam önlerinde, kulübenin arkasında. Hangi tüy lan Benim de şu. Burada. O kulübe mi lan? Tamam kulübe. taşın arkasında geçiyor şimdi. Taşın arkasında öyle. Sağ ol, sağ hiç. Snow mu attı? Ben bir şey atmadım. Aya Snow atmış. Geç şey, küçük geçti küçük kulübe geçti. Tamam. Geçsin geçsin. Öldü. Destek %100. Ee kolota kolu, da kolu.